Arkadaşlar merhabalar THT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 11. gününün 2. videosundayız. Ne yapıyoruz? Dikdörtgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda dikdörtgen ve karenin yeni nesil sorularının çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 94, 95, 96, 97 ve 98'i çözüp dörtgenleri komple böyle bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 22'deyiz. Şekilde ABC'de kare, ABE üçgeni, B köşesi etrafında bir miktar döndürülerek şu üçgen elde ediliyor. Döndürme soruları aslında nedir? Eş yapı sorularıdır. ÖSYM de sever. Şimdi önceden döndürmeden önceki haline şöyle bir getireyim. Önceki hali bunun böyle miydi? Evet. Şimdi sen bu üçgeni döndürüyorsun. Bak dikkat et. Bu kenar nereye geliyor? Hop buraya geldi. Yani seni şuradaki kenarla şuradaki kenar birbirine eşit. Ve verilen bilgilere bakalım. Şu doğrusal verilmiş. Burası 8 burası da 2 verilmiş. Şimdi sen karenin bir kenarında 8 buldun. Evet şuraya bir 8 yaz. E döndürüldüğünde hop buraya gelmişti. Burası da 8. 8 10 ne üçgeni? 6 8 13 kendinden 6. Döndürüldüğünde bu buraya gelmişti. O zaman döndürülmemiş halinde burası 6 olacak. E bu bir kareydi. Karenin bir kenarı da 8'di e hocam burası da 8 olacağından buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Bizden de zaten bu iş deniliyor. 22. soru Balıkesir oldu. Geldik örnek 23'e. Aşağıda üst yüzeyi KLMN dikdörtgeni olan masa ve ölçüleri verilmiştir. 80'e 150, 8-15, 17 geliyor aklımıza hemen. Şekilde G1 ve G2 noktaları sırasıyla NKL ve LMN üçgenlerinin ağırlık merkezleridir. NKL ve bunların ağırlık merkezleri. Hmm. Nerenin ağırlık merkezi? NKL'nin ağırlık merkezi şunun ve M, LMN'nin, LMN'nin ağırlık merkezi. Arkadaşlar. İki tane dik üçgen sorusu. Dik üçgen burada, dik üçgen burada. Bu dik üçgende ağırlık merkezi varsa biz genelde ne yapıyorduk? Hop şöyle muhteşem üç geliyordu. E hocam burada da öyle. Ağırlık merkezinden hop kenar ortaya çizeceğiz. Ama o kenar ortaya tam buraya denk gelmişti. O nokta şurada. Tamam Şurada kabul et. Çünkü tam bu kenar ortaya denk gelmek zorunda. Zaten bize şu uzunluk belli mi? Belli. Çünkü burası ne? Şurası 150 santimetre. Burası da 80 santimetre. 8-15-17 üçgeni burası. Ve bu arada burası A iken burası 2A. Dikdörtgenin köşeleri oldu aynı zamanda bu. E burası 3A ise burası da 3A. Bu da A'ya 2A şeklinde oldu. Toplamda 8-15-17 yani burası 170 yapacak ya. Toplamda 6A eşittir. 170 ise A buradan 170 bölü 6 yapar. 2'ye bölsen 2'ye böldüğün zaman 2A isteniyor bizden de. A istenmiyor. G1 G2 arasındaki uzaklık isteniliyor. O zaman biz 2 A'yı bulalım. 2 A'yı 6 A eşittir bu ya o zaman 3'e böldüğümüz zaman da ne olacak? 2 A'yı buluruz. O zaman 170 bölü 3 olarak da cevabı buluruz. Bizden de zaten 2 A uzunluğu isteniliyor. Cevap Akçay oldu. Aşağıda üst yüzü KLMN'ne dikdörtgeni olan bir masa ve ölçüleri verilmiştir. 8 15 17 üçgen altımıza geldi. Şekilde G1 ve G2 noktaları sırasıyla NKL ve LMN. Hemen üçgenleri oluşturalım. NKL üçgenini oluşturdum şöyle. Sonra LMN, LMN üçgeni de oluştu. E hocam dik üçgenler var burada. Dik üçgende ağırlık merkezi olduğunda ne yapıyorduk? Bu arada ne yapacağız burada? Aşağıda üst yüzeyi KLMN dikdörtgeni olan bir masa ve ölçüleri verilmiştir. 8, 15, 17 gelecek aklımıza büyük ihtimalle. Dur bakalım. Şekilde G1 ve G2 noktaları sırasıyla NKL ve LMN üçgeni. Hemen NKL üçgenini oluşturalım. LNM üçgeni de oluştu mu? Oluştu. G1 ve G2 noktaları ağırlık merkezleriydi. Şimdi burası dikdörtgenden dolayı 90 derece değil mi? Hem 90'lık hem de ağırlık merkezi varsa aklımıza muhteşem işte geliyordu. E o zaman hocam burada ne yapalım? Hop şunu çizelim. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? kenar ortay oluyordu. Hatta muhteşem şu olacak burada. Sonra hocam buradaki dik üçgende de bir ağırlık merkezi var. Burada da bir kenar ortay çizelim. Hop. Kenar ortay tam buradan geçmek zorunda. Ağırlık merkezi şurada olacak. Bunu burada kabul et. Yanlış yere çizilmiş. Hocam tam kenar ortay ağırlık merkezinden geçecek. Bizden de G1-G2 arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi gençler şu ne oldu? Dikdörtgende köşegen, dikdörtgende köşegen şeklinde oldu. Yani zaten muhteşem üçünden dolayı burası da eşit. Burası da eşit mi? Eşit. Yani köşegen oldu. E o zaman şuradaki dik üçgenden dolayı burası 80 burası 150 ya. 8, 15, 17'den dolayı burayı 170 buluruz. Hocam ağırlık merkezi A iken burası 2A. E 3A iken 3A, 3A 3A. Burası da 3A olacak ya. Bu da A'ya 2A şeklinde ayrılıyor. Ve bizden 2A isteniyor. Toplamda 2, 4, 6A'yı biz ne bulduk? 170 bulduk. Bizden 2A isteniyor. 3'e böldüğümüz zaman 2A'yı buluruz. Dolayısıyla cevabımız 170 bölü. 3 çıkar. Örnek 23. Akçay oldu. Geldik örnek 24'e. Dikdörtgen biçimindeki bir halıyı köşegen boyunca aşağıdaki gibi katlayıp halının arkasını temizlemek istiyor birisi. Evet. Halının uzun kenarı arasındaki açı dar açı. He, halının uzun kenarlar arasındaki açı bir uzun kenar bu, bir uzun kenarda bu değil mi katlandığı zaman? Evet. Buradaki açı bize kaç derece verilmiş? 60 derece verilmiş. AB uzunluğu kaçtır diye soruluyor ve buraya da iki vermişler. Biz bunlarda ne yapıyorduk? Hemen hop eski haline geri yatırıyorduk şöyle. E hocam sonra. 60-90sa burası kaç yaptı? 30. E şimdi üst üste binan açılar da birbirine eşit olacak ya buraya da 60 kaldı, bunlar da 30-30 yaptı. E 30-90sa burası da direkt 60 oldu mu? Oldu. Yani 30-60-90 üçgen çıktı. Burası 2kök3. 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı 2kök3'un 3 köküç katıdır. Kaç yapar? 6 yapar. Bizden zaten ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Cevapta bakın, şurası 6 oldu. Cevap Ceyhan oldu. kaçıncı soruda? 24. soruda. Geldik 25. soruya. ABC'de dikdörtgeninde şöyle başta bir dikdörtgen varmış. Burası 80 verilmiş burası da 20 verilmiş. ABC'de dikdörtgeninden bu dikdörtgene benzer olacak biçimde birbirine eş dikdörtgenler şekildeki gibi kesilip CD kenarı üzerinde üst üste yapıştırılarak şu CD kenarı üzerinde üst üste yapıştırılıyor. Yapıştırılarak B köşesi evet bir köşesi B olan yeni bir dikdörtgen oluşturuluyor. He, sen böyle bunu buraya kadar kesmeye devam edeceksin. Bu üstüne de koymaya devam edeceksin. Koyduğunuz zaman ne oluyormuş? Yeni köşesi B köşesi olan yeni bir dikdörtgen oluşturuyoruz böyle. İşte buna göre kaç adet dikdörtgen kesilmelidir? Şuradaki kesim sayısını bulacağım. Arkadaşlar önceki dikdörtgenimiz kısa kenar 20 uzun kenar 80 değil mi? Evet buradaki kesilen dikdörtgenlerde uzun kenar 20 kısa kenarda X diyecek olursak bu kesilen dikdörtgenler ne dedi? Benzer demişti. Evet bu dikdörtgenle en baştaki büyük dikdörtgen benzer. Kısa kenarın uzun kenarı oranı x bölü 20. E kısa kenarın öbür büyükte de kısa kenarın uzun kenarı oranı da 20 bölü 80. Sadeleşti 4. 4 x 20 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Evet x 5 çıktı. Hocam bunun uzun olan kısmını buraya yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Yani burası 20. E hocam o zaman buraya kaç kaldı? 80'di 60 kaldı. E ben buradaki 5 birim 5 birim 5 birim böyle devam edeceğim. Ta ki şu dikdörtgen oluşana kadar. O zaman dikdörtgen kaç adet kesilmelidir diye soruluyor bize. Kaç tane 5 olduğunu bulacağım. 60'ı 5'e bölsek kaç yapıyor? 60'ı 5'e böldüğümüz zaman 12 yapıyor. O zaman 12 tane 5 olacak. 12 tane 5 olacak. Yalnız dikkat. 12 tane 5 olacak. Kaç kesim yapılmalıdır diye soruluyor. Sen 2 dikdörtgen elde etmek için bir kesim yapıyorsun değil mi? 3 dikdörtgen yapmak için ne yapıyorsun? 3 dikdörtgen yapmak için 1, 2, pardon. Doğru, doğru, doğru, doğru. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 2 dik, burada e, bu iki dikdörtgen almak için bir iki kesim yapıyorsun. Burayı da kesiyorsun, burayı da kesiyorsun. O zaman üç dikdörtgen için üç kesiyorsan, o zaman on iki tane dikdörtgen için kaç kesmen lazım? On iki kesim yapman lazım. Bir an aklım bir şeye gitti. Şuradaki dikdörtgeni iki dikdörtgen yapmak için bir kesim yapılıyor ya. O mantığa gitti ama. Burada 2 dikdörtgen yapmak için bir buradan kesiyoruz bir de buradan kesiyoruz. Yani 2 kesim oluyor. 3 dikdörtgende de 3 kesim oluyor. 12 dikdörtgen yapmak için de 12 kesim olacak. Bazen kesim sorularıyla da ilgili güzel şeyler çıkabiliyor. Kenar sayısının bir eksiği kadar oluyor. Ona da dikkat et. Burada o dikkat edecek kısım yok. Yani ben burada şu parçaları kestim. Buraya yapıştırdım. Yeni bir dikdörtgeni şöyle elde ettim. Onda da 12 tane dikdörtgen oldu. 12 dikdörtgeni de 12 kesimle elde ediyorum. Zaten kaç adet dikdörtgen kesilmelidir diye soruluyor bize. O da 12 yaptı. Yani örnek 25 denizli oldu. Geldik örnek 26 ya. Ne demiş? Şöyle bir katlamış arkadaşlar. Sonra böyle bir kesmiş. Ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle eski haline açtım böyle. Ya hocam şu kısım kesildi ya. Evet büyük parça atılıyor. Büyük parça attım. Simetriğini aldığım zaman bakın şu elimde hangi parça kaldı? Şu parça kaldı. Dikkat. Şimdi ben bunu kestim. Sonra elimde büyük parça atınca bu parça kaldı. E ben bu katlamayı böyle aşacak olursam bu katlamanın açılmış halde şöyle mi yaptı? Evet. Elindeki parça bu değil miydi? Evet. Elindeki parça tam olarak bu oldu. E burası 15'ti. E tamamı 15 olacağından dolayı 11'i buradaysa buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Sonra EKD üçgen şeklindeki kağıt açıldığında çevresi kaç birim olur diye soruluyor bize. Bu bir kenarı da 15 olan bir şey değil miydi arkadaşlar? Kare şeklinde değil miydi? Evet. Burası da 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2. Eee burada bir Pisagor yapacağız. Pisagor. Hocam 4 ve 15 bölü 2'nin karelerini mi alacağız? Hayır. Bak 15'in yarısı. Bu 4 dediğimde 8'in yarısı değil mi? Evet. 8'in yarısı 15'in yarısı. E o zaman burası da 17'nin yarısı olacaktır. O zaman burası da aynı şekilde 17'nin yarısı olacaktır. Elimde kalan parça bu ya. Şu büyüğü atmıştık ya. İşte EKD üçgeni. EKD üçgeni şeklinde kağıt açıldığında çevresi nedir diye soruluyor. 17 bölü 2 17 bölü 2. Topluyorum. 17 bölü 2 17 bölü 2. Artı bir de burada ne var? 15 var. Yani 17 ile 15'in toplamı yaptı. O da kaç yaptı? 32 yaptı. Örnek 26 Ceyhan oldu. Geldik örnek 27'ye. Evet şöyle bir katlama var. Garip bir katlama. 18 verilmiş. 12 köküç verilmiş. Burada şu 2 birim uzunluğu da verilmiş. Buraya ne kaldı arkadaşım? Şuradaki uzunluğa 14 kaldı. Burası 2 ve buranın da 12 köküç olduğunu biliyorum. Şimdi burada katlamalar var. Katlamalarda şöyle hocam şu alttaki çizgileri de şöyle göstereyim. Üst üste binan açıların birbirine eşitliği falan bir işime yaramayacak gibi ama burada bir yamuk çıktı ya. Bu yamuğu kullanabilirim aslında ilk etapta. Şuradan şöyle bir dik çizsek. Dik çizdiğim zaman 2 iken burası da 2 burası 12 oldu. Ooo güzel bir şey çıktı. Burası da 12 kök köküç. Bak 12 iken 12 köküç oldu. Hangi özel üçgende bu? 30-60-90'da 30-60. Şimdi katlamada üst üste binan açılar birbirine eşit. Burası da 60 oldu. E o zaman buraya ne kaldı? 60 kaldı. 180 hata e 60 90 30. Burası da 30. Burası 60 yaptı. 90 olduğundan burası da 60 oldu. Burası da 30 oldu. Burası da 30. Sert satacağım. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Her şey çıktı. Bu arada şuradaki uzunluk kaçtı? 2 iken katlamada üstü sevinen kenarlar birbirine eşit 2. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 4. Burası 2 kök 3. Sonra burada 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Burası da 8 yapıyor. 30'dan 90'a geçiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 14 gen burası da 14 olacak. 8'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. 60'ı karşısı 6 ise 30'ın karşısı 2 köküçtür. Sonra ne kaldı? Hocam şu kenar 18'di zaten. Bu kenarda 18 ya. 4, 2 daha 6'sı buradaysa buraya 12 kaldı. E, 60'ı karşısı 12 ise 30'un karşısı da 4 köküçtür. Köküçe bölünmüş hali. E, mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Hatta 30'un karşısı 4 köküse, burası da 8 kökü çıktı mı? Çıktı. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir? Bir yamuk dik yamuk alt taban ve üst taban belli. 14 artı 2 çarp yükseklik. Yükseklik de belli oldu. 8 10 12 kök 3. Bir de bölü 2 yaparsak olay biter. Şu 16 2'ye böldüm 8. 8 ile de 12 kök 3'ü çarparsam 96 kök 3 yapar. Yani cevap 27. soruda edremit oldu arkadaşlar. Geldik 28'e. Şimdi aşağıdaki şekil bir de. Önü sarı arkası beyaz olan dik dörtgen şeklindeki el işi kağıdı a'ya boyunca katlanıyor. Katlamayı şöyle bir geri açalım kardeşim. Hop açtık. Katlamayı açtığımız zaman önceden burası kaçtı? 5'te. Burası kaçtı? 27. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Şurası 5, 20 iken burası da 20. Üst üste binen açılar maalesef bir işime yaramıyor. Bazen zey çıkıyordu ya. Burada bir işime yaradı mı? Yaramadı. O zaman ne yapacağız? Bu 90'sa burası da 90 değil mi? Evet. Ve benden tanjant B A D üssü isteniyor. Yani alfa isteniyor. Tanjant alfa isteniyor. E 90'lara vadı düşüyor. Dal alfa beta'ya alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer güzel bir benzerlik var 90'ın karşısı 5'ken 90'ın karşısı 20 olmuş yani 1'e 4 oran var o zaman ben burada alfanın karşısına a dersem buradaki alfanın karşısı ne olacaktır arkadaşım alfanın karşısına a dersem alfanın karşısı şey olacak ne olacak 4a olacak çünkü 1'e 4 oran vardı. Ya da şuraya, şuradan mı başlasaydım ben? Beta'nın karşısından. Beta'nın karşısından. Alfa'nın şuradaki alfa'nın karşısından mı başlasaydım? Yok tamam başladık bir yerden. Ya devamını getirdim. Ya 20 sayısı biraz beni korkuttu da. Çünkü burası 20-a olacaktı. O zaman beta'nın karşısına ben bir a diyeyim. Hani 20-a ile ilgili pisagor yapmak istemiyorum çünkü. Beta'nın karşısı a ise beta'nın karşısı nedir? Hocam 1'e 4 oranından 4a. E burası 4a ise burası da 4a. Buraya da 4a-5 kaldı. Pisagor bağıntısı. E, hocam hisset 3, 4, 5 falan çıkmıyor. 5'in karesi eşittir. 4a eksi 5'in karesi artı a'nın karesi deyip işlem yapacağız. 25 eşittir. 16a kare artı değil eksi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 40a artı 25 artı a kare yaptı. Buradan 17a kare eksi 40a o dur. Şu 25'ler gitti. 17 kare eksi 40a'yı da öbür tarafa atalım. 40 a yaptı arkadaşlar burası. E o zaman buradan da ne geldi? a'lardan birer tanesi gitti. a'yı da buradan 40 bölü 17 olarak bulduk. Bizden ne isteniliyor? Tanjant alfa isteniliyordu. Tanjant alfa. Tanjant alfa nedir? Hocam 4 a eksi 5 bölü a idi. Tanjant alfa a yerine yazıyorum arkadaşım 40 bölü 17'yi. Bunun yerine 40 bölü 17 yazarsam 4 kere 4 16. 160 bölü 17 eksi 5 bölü kaç? 40 bölü 17 yaptı. Hadi bakalım. 5 kere 7 35. 5 kere 1 5. Yani 85. O zaman burası 75 bölü 17 yaptı. Aşağısı da 40 bölü 17 yaptı. E hocam bölü 17'ler birbirini götürdü. Tanjant alfa neye eşit oldu? 75 bölü 40'a eşit oldu. Buradan 5'e bölsen 15 yapıyor. 5'e bölsen 8 yapıyor. Cevap da o zaman 15 bölü 8 çıktı. Daha farklı bir şekilde bulabilir miydik? Valla bulabilirdik aslında. Ee, ben buraya xx deyip o, o zaman burası da ne olacaktı? 90-2x olacaktı. Tanjant 90-2x isteniyor deyip kotanjant 2 xi e ulaşabilirdik. Orada da tanjant 2x'in açılımından falan faydalanabilirdik. Ama trigonometriye girmek istemedim. Geometriden çözülüyor. Benim için burada geometriden çözmek. Ama trigonometriden de dediğim gibi tanjant 2x'in açılımı da kullanılıp sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Örnek 28. Denizli geldi. Geldik. Örnek 29'a. Şimdi aşağıda çiftçi Mehmet Bey'in tarlasını ABCD karesi şeklindeki bir kesinin görseli verilmiştir. Tamam. Karenin alanı 169. Bir kenar kaç? 13. Sonra D ile E'c birbirine dik verilmiş. Yani şurası 90 derece verilmiş. Hocam 90 derece var. Bir de Karenin alanı şurayı da 5 vermiş bize. D'e uzunluğunda 5 vermiş. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız kardeşim. Dal. Alfa 90 beta Beta 90 alfa oldu. E hocam dik çizelim. Şöyle dik çizersem olmadı. 90'ın karşısı 5 oldu. Karede genelde eş üçgenlerle uğraşıyorduk. E alfaya da ait de dik çizme nasıl oluyordu gençler? E, ya buradan dik çizeceğiz ya da şuradan dik çizeceğiz. Ama bu geniş açıl olduğundan muhtemelen oradaki dikimiz nereye düşecek? Dışarıya doğru düşecek. Evet şöyle dikimizi çizdik. Alfanın karşısı 5 ise burada da alfanın karşısı 5 mi olacak? Evet bu 5-13, 5-12-13 üçgeni. E burada bak beta oldu burası beta'nın karşısı 12 iken beta'nın karşısı burada da 12 olacak. Buraya da 7 kaldı. Ve Pisagor x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 7'nin karesinden 25 artı 49'dan buradan da 74 mi geliyor? Evet, x de böylelikle kök 74 çıkar. Evet ekstra 90 varsa alfa beta'yı ihmal etme. Özellikle karede eş üçgen. Hatta kareyi kısa bir tekrar ederken ikisi içeride eş üçgen. Bak burada ikisi içeride eş üçgen. Biri içeride, biri dışarıda, bir de ikisi dışarıda eş üçgen kalıbından size Bahsetmiştik örnek 29 balıkesir geldik örnek 30'a şimdi aşağıda 10 yüzü sarı arka yüzü kırmızı ve kenar uzunlukları 9 ve 11 birim olan abc'de dikdörtgen şeklindeki bir kağıt veriliyor şekil 1'deki gibi bu dikdörtgen kağıt ef boyunca ok yönünde katlanıyor şekil 2 iki, şekil 2'deki gibi daha sonra da kale boyunca ok yönünde katlanarak şekil 3'deki gibi şu elde ediliyor bu da bir kareymiş. Bu kare elde ediliyor. X, X, X, X karesi elde ediliyor. Şimdi paraleller verilmiş. Evet paralel olduğu için 90'lar hala daha devam ediyor anlamında. Ee, şurada şunlarda paralel verilmiş ya. 90'lar yine devam ediyor. Burası da 90, burası da 90. Yani burada dikdörtgenler karşımıza çıktı mı çıktı. Eski haline geri açalım şu şekli. Şöyle önce yukarı doğru açalım şunu. Şunu yukarı doğru açtığımız zaman bu şekilde gelecek karşıma. Hocam bunu da yan tarafa doğru açalım. Geriye doğru aç, açtık sadece şekli. Şimdi sen bunu böyle katladığın zaman bunlar birbirine eşit olacak değil mi? E hocam bunun tamamı 9'sa buraya 9 eksi x kaldı. Burası 9 eksi x bölü 2. 9 eksi x bölü 2 mi yaptı burası? Evet. Sonra burası xken, bunun tamamı 11 olduğundan dolayı e şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. 11 eksi x kaldı bu ikisine. O zaman burası da 11 eksi x bölü 2. 11 eksi x bölü 2 yaptı. Şimdi şekil 3'teki Şuradaki dikdörtgenlerin alanları verilmiş bize. 24 verilmiş toplama. E biz de toplayalım. Ne diyorsa onu yapalım. Şu alan x çarpı bu. x çarpı 11 eksi x bölü 2 artı şu alan x çarpı 9 eksi x bölü 2 eşittir. Ne verilmiş bize? 24 verilmiş. Tamam. Burada gençler şey mi yapsam? Dur. Böyle dağıtıp da işlem yapabiliriz. Dağıtmadan da paranteze de alabiliriz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hadi dağıtarak yapalım ya. 11x eksi x kare artı 9x eksi x kare bölü ikisi vardı. Eşittir 24'te eşittir 48 mi yaptı? Evet. Buradan şu ikisi eksi 2x kare yaptı. Öbür tarafa atınca 2x kare yaptı. Bu ikisi artı 20x yaptı. Öbür tarafa atınca eksi 20x yaptı. Bir de artı 48 var burada? Eşittir 0 oldu. 2'ye böldüğümüz zaman x kare eksi 10x Artı 24 eşittir 0 yaptı. E hocam x tam sayısının alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. E, kökler toplamı isteniliyor. Eksi b bölü a'dan direkt 10 diyebiliriz. Ya da çarpanlar ayır. Eksi 6'ya eksi 4 değil midir burası? Çarptımlar artı 24 toplamları da x 10'u verdi. Bu da x x yani x eksi 6'ya. x eksi 4 oldu bu. Eşit 0 ise bu eşit 0 ise x'i 6 buluruz. Bu eşit 0 ise x'i de 4 buluruz. Bizden de 6 artı 4 isteniyor. Yani X'in alacağı değerler toplam isteniyor. Cevap böylelikle 10 çıktı arkadaşlar. Yani örnek 30 10 çıktı. Geldik örnek 31'e. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir çerçeve gösterilmiş olup çerçevenin tam ortasında yan kenarlara olan uzakları eşit ve X birim olan bir fotoğraf gösterilmiştir. Yan kenarlara olan uzakları birbirine eşit. Yani burası XX, burası XX, burası da aynı şekilde XX ve şurası da aynı şekilde XX değil mi? Evet. E tamamı 12 birimdi. O zaman buraya ne kaldı? 12 eksi 2x kaldı. Bunun tamamı 8 birimdi. X'ler buradaysa buraya da 8 eksi 2x kaldı. Fotoğrafın çerçeve uzunluğu ile x sayısının çarpımı kaçtır diye soruluyor bize. Fotoğrafın alanında 45 birim kare vermiş. Yani 12 eksi 2x ile 8 eksi 2x'in çarpımı. 12 eksi 2x ile 8 eksi -2x 2x'i çarpacağız şimdi. Kardeşim çarpanlara ayırmayı kullanma. Yani boşver hisset. Bu çarpım 45. Ne ile neyin çarpımı 45? Hocam 5 ile 9'un çarpımı 45. Küçük olan şu siz 5. Acaba bu 5 bu 9 mu? Bunun 5 olması için 2x'in 3 olması lazım. Bunun da kaç olması lazım? 3 ise 12'den 3 çıkınca 9 geliyor. Evet 2x buradan böylelikle ne geliyor hissettiğimiz zaman da? 3 geliyor. Bizden ne isteniyor? O zaman 2x 3 ise x'i biz böylelikle 3 bölü 2 buluruz. Fotoğrafın çevre uzunluğu ile. Fotoğrafın çevre uzunluğu. Bak dikdörtgenin değil. O zaman biz 2x'i bu 12-3 burası kaç çıktı arkadaşım? 9 çıktı. 2 x 3 bulduğumuz için. Burayı da kaç bulduk? 5 bulduk. 9, 5, 14. Bu da 14, 28. 28 ile 3 bölü 2'nin çarpımı isteniliyor bizden. E 14 ile 3'ün çarpımı da kaç yapıyor? 42 yapıyor. Dolayısıyla örnek 31'i Edremit bulduk. Geldik örnek 32'ye. Aşağıda görselde zemin üzerinde ABCD ve DFG kare şeklinde kağıtların birbirine konumları, göre konumları verilmiştir. Evet ED'yi 16 vermiş. ED 16 bunu kullanacağım. E o zaman hocam burası da 16'dır. FB'yi kaç vermiş? 4 vermiş. Şuradaki uzunluk 4. Kare olduğundan dolayı buradaki uzunlukta kaç yapıyor? Buradaki kozunlukta 12 yapıyor. Aklımızda bulunsun. Aklımızda değil kağıt üzerinde bulunsun hatta. ABFD. Ne? A, B, F, E, D, O. Şuradaki mavi bölgenin alanı isteniyor. Şimdi ne yapacağız? E 90 derece var. Yani iki tane kare olduğundan 90'ar dereceler var. Alfa, beta'ya dalacağız. Vallahi şöyle alfa, beta'ya dalınca aslında şuradaki alfa, beta'dan şu üçgenlerin benzerliğinden herhangi bir şey geliyor mu? Bu karenin hiçbir kenarı yok ki. Buradan bir şey gelmeyecek büyük ihtimalle. E ne yapalım? Şuradan bir dik çizelim bakalım biz. Şuradan bir dik çizince. E, o zaman şuradan da dik çizince. Şimdi alfa beta'ya dalabiliriz. Bak şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Dal alfa beta'ya. Hocam alfa beta, beta 90, alfa alfa 90, beta. Şu üçgenler ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş oldu, beta'nın karşısına ben x dersem, burada da beta'nın karşısı x'tir. E hocam tamamı 16'ydı. Buraya 16 eksi x kaldı. Alfa'nın karşısı 16 eksi x'i. Burası da 16 eksi x midir? Evet. Hocam Burası aynı zamanda 4'tü tamamı. Buraya 4 eksi x kaldı. Yukarısı da dikdörtgenden dolayı 4 eksi x yapar. Şu ikisinin toplamı 16 mı yapacak? Evet x'i böylelikle buluruz. Hadi bakalım 4 eksi x ile 16 eksi x topla. Eşittir 16'de. 16 de 16'lar gitsin. 4 eşittir 2 xten x'i de böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Tamam x'i 2 bulduysak sorunun devamı gelir. Burası 2 o zaman burası da 2 çıktı. Şuradaki dikdörtgenin alanı nedir? Bu 2 bu 16 2 çarpı 16 Yani 32 artı Bir de şu üçgenlerin alanları x 2 bulduk ya x 2 bulduysam burası 14 2 çarpı 14 bölü 2 Burası 14 2 çarpı 14 bölü 2 Yani 2 çarpı 14 bölü 2'den de Kaç tane var? 2 tane var O zaman tüm şuradaki mavi alanı buluruz Yani A e, D'yi buluruz Evet cevap ne yaptı o zaman? Şunlar şunlar gitti. 32 artı 28 yaptı topladığımız anda kaç yapar? 60 yapar. Yani 32. soru Cihan oldu. Geldik 33. ABCD ve KLMN eş kareler. Tamam. Şu eş kare. Şunları kullanacağız. Başka burası DC açısı alfa iken neresi 2 alfa verilmiş? LK. Hocam burası 2 alfa verilmiş. Ee, ben 2 alfa ile alfa arasında bir ilişki kuracağım. 2 alfayı o zaman alfa alfa diye parçalayayım. Değil mi? Başka yapacak bir hamle geliyor mu aklımıza? Gelmiyor. Alfa alfa diye parçaladım. En azından burada da bir açı çıkmış oldu. Hocam bu alfa 90 beta dersem eğer. Alfa 90 ise burası da ne olacak? Beta. A Şu üçgenle yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Beta'nın karşısı üçgen. Beta'nın karşısı 8 oldu. Güzel benzerlik oranı kaç? 3 bölü 8. Alfa'nın karşısı burada alfa'nın karşısı o zaman 3k iken. Burada alfa'nın karşısı 8k'dır. Kareleri eş vermişti bana. E bunun tamamı 8K olduğundan buraya da 5K kaldı. E bu açıortay ya 5'e 3 oran var ya da 3'e 5 oran var. E 3'e 5 oran olduğundan burası da 5 olmak zorunda. Yani 3K'nın 5K'ye oranı eşittir 3 bölü KE. 3 bölü KE'den dolayı KE'yi ne bulduk? 5 bulduk. Burası 5. BM uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşım 3, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden şu karenin bir kenarını 4 buldum. Dolayısıyla burası da 4'tür. Dolayısıyla burası da 4'tür. Bizden bu uzunluk isteniliyor. 4, 4, 8, 16, 3 daha 19. Topladığımız anda cevap 19 çıktı. Örnek 33'te. Güzel bir soru. yıldız hak eden bir soru. Gerçi bundan önceki sorularda da yıldız hak eden sorular vardı ama unuttuk yıldız koymayı. Siz o yıldızları tahmin edersiniz. Geldik örnek 34'e. Aşağıda ABCD dikdörtgeninin B köşesi etrafında saat yönünün tersinde 60 derece döndürülmesiyle bu dikdörtgen elde edilmiş. Arkadaşım 60 derece döndürüyorum. Bu dikdörtgeni hop 60 derece döndürdüm. Bu kenar buraya geldi. Yani o zaman burası ne oldu kardeşim? 60 derece. Hocam tamamı 90'dı. 30 oldu. E bunun da tamamı 90. Aynı dikdörtgen ya. Burası da 60 oldu. Sonra BC uzunluğunu kaç vermiş bize? BC uzunluğu 8. Döndürdüğünde bu kenar buraya geldi. Burası da 8 oldu. Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş. 12 3 vermiş. Yani buranın 12 3 olduğunu biliyoruz. Sonra bizden ne isteniliyor? C üstü D. Şuradaki uzunluk isteniyor. Doğrusal olduğunu bilemeyiz. Dikkat. Buraya 30 falan yazamayız. E hocam ne yapacağız o zaman burada? Vallahi 90 derece karşılık getireceğiz. Aa, bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam şurada şunu çizersek eşkenar üçgen oluşuyor. 8'i yazıp sonra buradan dik çizebilir. Bazı arkadaşlar da direkt şunu yapar. Hocam ben şunu bulmak için, şunu bulmak için direkt 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Şuradan bir 90 derece çizdim. E burada da şuna ait bir 90 çizersem eğer 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4. Burası da 4 köküç yapar. E o zaman burası da 4. E burası da 4. 4 kök ise burası da 4 köküç. E, tamamı 12 köküçtü. Buraya da 8 köküç kaldı. Pisagor bağıntısı sonuca ulaştırır beni. E hocam ortak çarpandan gidelim. Bu 4'ün 1 katı. Bu 4'ün 2 köküç katı. O zaman x de 4'ün kare içinde 1 ve 2 köküçün kareleri toplamı değil midir? Yani 1 artı 2 köküçün karesi de 12'dir. Cevap da böylelikle ne çıktı? 4 kök 13 diye çıktı. Hala da kısayolu kullanmayanlarınız mı var. Lütfen kullan. Bak örnek 34'ü kolay bir şekilde. Yoksa Pisagorla falan uğraşacaktık. 34'ü böylelikle c han bulduk. Geldik örnek 35'e. Aşağıda zemine dik iki boru arasında ABCD ve AKLM şeklindeki kare alılar arka arkaya yerleştirilmiştir. Evet, bu kare önüne de yeşil kare yerleştirilmiş. Sonra ne olmuş? Sonra bir süre sonra öndeki halının devrilmesiyle aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Şu görüntü oluşmuş. Bu buraya doğru devrilmiş. Sonra Şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit verilmiş. Tamam. Buna göre diyor büyük alanın bir kenarının uzunluğunun küçük alanın bir kenarının uzunluğunun oranı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Hocam 90 dereceler ama da uçuşuyor. 90 burada 90 burada. Burada da 90 var. Dalacağız alfa beta'ya. Hocam alfa beta beta 90 alfa. E o zaman burada da bir diki biz çizelim alfayı gördük ya. Alfa 90 ise burası da beta oldu mu oldu. Yani şu üçgenle şu ne oldu. Eş üçgen oldu. O zaman ben buraya alfanın karşısına A dersem alfanın karşısı A'dır. Beta'nın karşısına B dersem beta'nın karşısına burada da B'dir. E sonrasında ne yapacağız hocam? A, bu B, bu B. Bu büyük de kareydi. Burası 2B. Hocam burası 2B ise o zaman 2B'den B artı A'yı çıkartırsam buraya B eksi A mı kalır? Yani 2B yapması için buraya B kenarı koyacağım. A'dan kurtulmak için de eksi A koymam lazım. Peki buradaki uzunluğu da bulduk. Şimdi burada işin şu, bu. Ne oldu? Buraya doğru devrildi. Bak AK uzunluğu karenin bir kenarı. Hocam burada da AK uzunluğu karenin bir kenarı. O karenin bir kenarı şuraya gelmedi mi? Dikkat dikkat. Önceden bu burada şuradaydı. Hop devrilince buraya geldi. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit. Buradaki uzunluk B, B A, 2B A değil mi? Evet burası 2B A. Ha, şimdi A ile B arasındaki bağıntı çıkar. Nasıl çıkar? Burada bir dik üçgen çıktı. Pisagor bağıntısı. 2B eksi A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi diyeceğiz. Buradan 4B kare eksi 4AB artı A kare eşittir. A kare artı B kare oldu. Buradan ne geliyor gençler? A kareler gitti. B kareyi buraya 4AB'yi de buraya alayım. Ne oldu o zaman? 3B kare eşittir 4AB geldi. B'lerden de birer tanesi gitti. 3B eşittir 4A geldi. Yani B yerine ben 4K yazarsam A yerine de 3K yazacağım. Hadi yazalım. B yerine ben 4K yazarsam A yerine 3K yazacağım. E o zaman 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5K mı çıktı? Evet. Şimdi bizden ne isteniliyor? Büyük halının bir kenar uzunluğu. Hocam büyük halının bir kenar uzunluğu 2 bde B yerine biz ne yazdık? 4K. Yani burası 4K yazınca burası 8K mı oldu? Evet. 8K'nın ne oranı isteniliyor? Küçük halının bir kenar uzunluğu. Küçük halının bir kenar uzunluğunda 5K bulduk. 5K isteniliyor. K'lar nanay. 8 bölü 5 çıkar karşımıza. Evet güzel bir soru. Yıldızak eden bir soru. Neye böyle? Niye yıldızak hak ediyor? Alfabetaya belki girebilirsiniz ama şuradaki dönmeyi hesap edemeyebilirsiniz. Bu dönmelerde arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Neyi söylüyoruz? Eş yapı olmasına dikkat edeceksin kardeşim. Kalem döndüğünde yine aynı kalem. Senin buradaki eleman şuradaydı döndüğünde buraya geldi. Yani bu uzunlukların eşit olması böyle dönme sorularında bak sözümü dikkatle dinle dönme sorularında kesip yapıştırma sorularında aynı yapıdaki kartonları başka yerlerde kullanmada katlama sorularında yapamıyorsan şunu eş yapı olmasına dikkat etmemişsindir ya da kenar uzunluklarının eşitliğine dikkat etmemişsindir ya da açılara eşit etmemişsindir ee, dikkat etmemişsindir buna lütfen ama lütfen dikkat et tamam mı dostum. Evet böylelikle 8 5 çıktı. Çok güzel bir soruydu. Geldik şuraya. Mustafa Bey evine aldığı uzun kenarının uzunluğu 80 cm olan dikdörtgen biçimindeki resimli çerçeveyi salonun duvarına asarken aşağıdaki iki seçenek şeklinde kalmaktadır. İkinci seçenekte askılar arasındaki uzaklık 50 cm. Mustafa Bey birinci seçenekteki görselin 10 cm daha aşağıda olduğunu görüyor. Arkadaş bu 10 cm daha aşağıda dik çizince. Şuradan dik çizince 10 cm daha aşağıdaysa. O zaman burası A iken burası A artı 10 yapmak zorunda mı? Evet. Sonra bu devam edelim. Bunu tercih etmiş. Şimdi iki seçenekte de çerçeveler zemine paralel. Çerçeve zemine paralelse o zaman şunlar ikizkenar kenar olmak zorunda. Böyle tam ortadan olmazsa eğik olur. O yüzden bu ikizkenar kenar olacak. Tabanı iki eş parçaya böldü. 40-40 oldu burası. Sonra bu da aynı şekilde. Şuradaki iplerin uzunluğunun birbirine eşit olması lazım. X kenar yamuk. İkiz kenar yamuk gördüğümüzde ne yapıyorduk şu dikmeler bizim için önemliydi a iken Burası da Burası 50 80'den 50 çıktı 30 Bunlar da 15- 15 oldu mu oldu sonra ipin uzunluğu isteniyor şu ipin uzunluğu isteniyor Ben şuraya xx dersem benden 2x artı 50 isteniyor dostum e hocam Burası 2x artı 50 ya buradaki ip de aynı şekilde 2x artı 50 yani Burası x 25'e Burası da x artı 25 yaptı şimdi ne yapacağız hocam bir burada Pisagor bir de burada Pisagor olay bitti diyeceğiz. Ama ikili Pisagor'da ortak olan kenar menar maalesef yok. Bir burada Pisagor yapıp uzun uzadıya işlem. Bir de burada Pisagor yapıp uzun uzadıya işlem yapacaksın normalde. Ama yer kardeşim hisset. İster 15'ten hisset. Hocam 8, 15, 17 olabilir. Koy bakayım buraya. Tuttu mu? Tutmadı. 17 koyduğun zaman burası 42 oldu. 42'ye ait özel üçgen yok. Başka ne olabilir 15'e ait? Dik kenarda 15'e ait. Hocam dik kenarda 15'e ait. 3, 4, 5'in katı olabilir. 15, 20, 25 olabilir. Bu 20 ise bu 25 olur mu acaba? Bu 25 olursa burası 50 oldu. 25 olursa 20 olursa pardon burası da kaç oldu o zaman? Burası da 30 oldu. Bak 30, 40, 50 üçgen oldu. Ya da 40'tan da hissedebilirdin ama büyük sayılarda hissetmek daha zor ya. Hani 40'ı gören belki 3, 4, 5'in 10 katı diye de hissedebilirdi. Neyse biz böylelikle A'yı 20 bulduk. Şurada neyi bulduk arkadaşlar? X'i de ne bulduk? 25 bulduk. Bizden ipin uzunluğu isteniyor. ip de 25 burası da 25 25 50 ve 25'in toplamı isteniyor 25 50 ve 25'in toplamı kaç yapar 100 yapar kardeşim bak ÖSYM'ye de sorsa seni bu kadar böyle büyük sayılarda uğraştırmaz böyle özel üçgen kalıbı üzerine oturtmuştur o yüzden burada hissetmelere dikkat et kardeşim Dik üçgenden beri bangarı bangarı bağırarak söylüyoruz. Hisset kardeşim. Ne yaptım? Küçük üçgende hissettim. 15'e ait. 8-15-17 denedim. Olmadı. 15'e ait. Dik kenarda 15 olan 3-4-5'in 5 katı. 15-20-25 olur dedik ki zaten 3-4-5'in 5 katına kadar ezbere bilin diye söylemiştik size. Değil mi dostlar? Evet bak özel üçgenleri bilen bu soruyu yapardı. Diğer türlü uğraş babam uğraş. Bir burada pisagor bir burada pisagor. O pisagorların üstesinden de gelmek de baya bir zor olurdu yani. Evet böylelikle cevabı ne bulduk? 100 bulduk. Yani cevap Balıkesir çıktı arkadaşlar. Evet. Balıkesir mi? Ceyhan çıktı pardon. Geldik örnek 37'ye. Örnek 37'de ne demiş? Aşağıda alanı 224 ve çevresi 60 olan. Şimdi ben buraya bir x diyeyim. Buraya bir y diyeyim. Alanı verilmiş. X çarpı y'yi kaç vermiş? 224 vermiş. Çevresi de 2x artı 2y'yi kaç vermiş? 60 vermiş. Yani buradan x artı de kaç çıktı o zaman? 30 çıktı. Hocam elimde 2 tane denklem var. Bir bu denklem bir de bu denklem. Hadi bakalım yerine yazalım. Burada ne yapalım? Y yerine 30-x yazalım. Gel burada y yerine 30-x yaz. x çarpı 30-x eşittir. 224. Hocam burada ne yapalım? Çarpanlara ayırma yöntemini kullanabilirsin. Dağıtıp çarpanları ayırabilirsin. Ama çarpanları ayırırken de bunu böyle çarpanlarına ayırmayacak mısın? 224'ü ayıracaksın. E biz 224'ü çarpanlarını ayırıp Hangi iki sayının çarpımı olduğunu anlamaya çalışalım. 2'ye bölsek. 112, 10, 2. 2'ye bölsen 56. 2'ye bölsen 28. 2'ye bölsen 14. 2'ye bölsen 7. 7'ye böldük. Şimdi iki sayının çarpımı 224 yapacak. O iki sayı da x ve 30-x şeklinde olacak. 7 ile 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 7 ile 32. I -ı. Birbirini şeye tamamlamıyor. 30'a tamamlamıyor iki sayı. Birbirini 30'a tamamlayan sayı 14 ile acaba 16 olur mu? Evet birbirini 30'a tamamlıyor. Yani sen X yerine 14 yazarsan eğer kısa kenar zaten bu. Şu kısa kenar. Ee, X dediğim bu arada 16 da olabilirdi. O zaman burası 14 olacaktı. Ama X kısa kenar. Çünkü bu kağıt B köşesi dikdörtgenin kısa kenar üzerine gelecek şekilde katlandığında X kısa kenar. O zaman burası 14 burası da 16 Oluyor mu? Oluyor. Çarpımları da 224'ü veriyor. Yani biz burayı 14 bulduk, burayı da kaç bulduk arkadaşım? 16 bulduk. Tamam. Evet, şurayı 14 bulduk. Şimdi katlamayı da şöyle bir açalım mı dostlar? Şu katlama, şu şekilde değil mi açılmış hali? Evet. Şimdi burası 14, buranın 16 olduğunu biliyoruz. Başka ne verilmiş? Aa, oran verilmiş burada. Hocam burası 4 k,ken burası 3 k verilmiş. B üstü d, 3 k. A, B üssü 4K verilmiş. Toplam 7K 14 ise K'yı buradan 2 buluruz. K 2 ise burası 8 burası 6 mı oldu? Evet. Sonra ne yapacağız? E hocam 90'lar avod uçuşuyor. Şöyle bakacak olursan dal alfa beta'ya alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Ah be benzer. Burada bir şey yapamıyoruz. Benzer. Benzerlik kalsın. Devamını getirelim soruda. Başka şu 16'ya bakalım. 16'ya bakalım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. E hocam ben buraya A dersem. Buraya 16-A kaldı. Burası da 16-A oldu. Pisagor bağıntısından A'yı bulurum. Ama 8 var. Büyük ihtimal 6-8-10. 6, 8, 10. 6 koyarsam 6-8-10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yine hissettik. E o zaman burası 6. Burası 10. Yani burası da kaç çıktı? 10 çıktı. E hocam şimdi bunlar benzerdi. Beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısı 6. O zaman bunlar eş üçgen oldu. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan alfanın karşı 8 alfanın karşı burada da 8 çıkar. Sonra devam edelim 6, 8 burası da kaç oldu 10 katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti ya şurası 14'tü Katladığı da burası da 14 olacak buraya kaç kaldı o zaman 4 kalacak çünkü bu kenarla bu kenar eşit oluyor. Devam edelim şuradaki çizgi devamını getirelim beta beta ters açıdan beta burası da alfa burası da 90. E hocam şuradaki üçgenle de bu üçgen benzer. Hatta buraya bak şimdi. Şurası da alfa ya. Şu alfa, alfa'nın karşısı dörtgen alfa'nın karşısı 8. 1'e 2 oran var. O zaman beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burada da 3'tür. Tamam. Katlama sonucunda oluşan çift katlı bölgenin alanı isteniyor bizden. Arkadaşlar çift katlı bölge şurası değil mi? Bak şurası da tek kata düşüyor dikkat. Yani şuradaki alan isteniliyor benden arkadaşım. Şu alan isteniyor. Hocam yamuğun alanından dik üçgenin alanı çıkartırım. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yani 13 çarp yükseklik. Yükseklik de 14 bölü 2 eksi. Üçgenin alanında 3 çarpı 4 bölü 2 deriz. Ve buradan da şu şu sadeleşti 7. 7 ile 13 çarptığın zaman 3 kere 7 21. 7 kere 1 7. Ee, 91 yaptı. 91 eksi. 4 kere 3 12 bölü 2'den 6. Yani cevap böylelikle kaç çıktı? 85 çıktı. Evet. Biraz Zor bir soru e zor yıldızı atarım buraya o zaman e arkadaşlar zor bir soru bayağı bir şeyi kullandık çünkü burada benzerlik kullandık alan kullandık böyle ÖSYM de bu çarpanlar ayırmayı da dikdörtgen ve karede de çok seviyor buna da lütfen ama lütfen dikkat et tamam mı her şeyi kullandık ya dikdörtgene ait üçgen bilgisini de kullandık valla yıldızı hak ediyor güzel bir soruydu böylelikle örnek 37'yi ne bulduk gençler soruyu işaretleyelim cevabı işaretleyelim Balıkesir bulduk. Sonra gelelim öbürüne. Öbürü ne diyor? Şimdi gençler aşağıda sarı boyalı cam şeklinde kare bir masa ve masanın altına yerleştirilen 4 adet mavi boyalı eş kare taburelerin görseli verilmiştir. Eş kare tabureler. Masanın köşeleri taburelerin ağırlık merkezine geliyor. Taburelerin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktası değil midir arkadaşlar kare olduğundan dolayı? Evet köşegenlerin kesim noktasına geldiğini söylemiş. O zaman ben şunların devamını köşegen olduğunu söyleyebilirim. Sonra devam edelim. Masanın üst yüzeyinin alanı tabore alanı ile masanın oluşturduğu yeşil üçgenlerden birinin alanının 18 katıdır. Yeşil üçgen burası. Bak tek okuyorum. Masanın üst yüzeyinin alanı, masanın üst yüzü. Cam şeklinde bir masa. Şu üst yüzünün alanı. Evet, ne demiş? Tabure ile masanın oluşturduğu yeşil üçgenlerden birinin alanının... E burası A. Hocam bunların hepsi de A A A A A değil mi? Evet burası da aynı şekilde A A A A A değil mi? Aynı şekilde burası da A. Burası da A mı oldu? Evet. Bir tane alan A iken masanın alanı da 18 A oluyormuş. Eee 18 A oluyorsa 1, 2, 3, 4 A'sı burada. O zaman buraya 14 A mı kaldı? Evet. Şimdi sarı bölgenin alanı 28. Yani... 14 A'yı eşittir 28 vermiş. A'yı buradan 2 buluruz. Buna göre diyor mavi bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Mavi bölgeye bakacak olursan alan dağıtmadan çıktı sorumuz. Burada 1, 2, 3 tane. Burada da 3 tane. Burada da 3 tane. Burada da 3 tane. Toplamda 12 tane A yok mu? Var. A'yı biz 2 bulmuştuk. Cevap o zaman kaç çıktı? 24 çıktı arkadaşlar. Yani örneğin 38 böylelikle denizli oldu. Ve geldik sanırım son soruya. Evet son soru. Son soru ne diyor bakalım. Şekil 1'de kenar uzunlukları 6 ve 3 kök 5 metre olan dikdörtgen biçimindeki tablo duvara K ve L noktalarında sabitlenmiştir. Şekil 1'deki tablonun zemine olan uzaklığı 10 metredir. Evet burası 10 metre. E o zaman arkadaşlar şuradaki K'nın zemine olan uzaklığı ne olacak o zaman? 6'sı burada. 10'u burada. Toplamda 16 mı yapacak? Evet. Sonra bu tablonun sabitlendiği uçlardan biri L yerinden çıkıyor ve şekil ikili dik görünme elde Bak buradan K'dan zemine dik çizmiş. Tam da köşegenden geçmiş. Köşe noktasından geçmiş. E o zaman ben bu köşegen uzunluğunu bulacağım. Köşegen uzunluğunu nasıl bulabilirim? Hocam burası kaç? 6. Şurası 6. Burası 3 kök 5. Şu köşegen uzunluğu lazım bana. Ee, burada ne yapacağız o zaman? Dik üçgen. Pisagor bağıntısı. Bu 3'ün kök 5 katı. Bu 3'ün 2 katı. O zaman burası da 3'ün kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı 5 artı 4. 5 artı 4 9 yaptı. Bu 3 diye dışarı çıkar. 3 kere 3 9. Evet şuradaki uzunluğu 9 bulduk. Bak şu uzunluk 9. K noktasının zemine olan uzaklığı kaçtı? 16'ydı. O zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Şimdi benden şekil 2'deki L üstünün zemine olan uzaklığı isteniyor. Arkadaş şunu bulmaya çalışacağım. Hocam şöyle dik yapıp şuradan da dik dörtgen yapıp benzerlikten yapabiliriz aslında birincisi bu. İkincisi direktman zaten şuradan şöyle bir dik çizersen dik dörtgenden dolayı şu uzunluğu bulabilir misin? Bulabilirsin. Yeter ki burayı bul. Burayı bulduktan sonra benden ne isteniyor? X artı 7 isteniyor. E ondan sonra sonuca ulaşacağız. E buraları kaçtı? Kısa kenar 6. Burası da 3 kök 5'ti. 6'ya uzun kenarda 3 kök 5'ti. Arkadaş burada bir bantısı var bak. Dikten dik çizilmiş. 6'nın karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. 6'nın karesi eşittir. X çarpı 9. E böylelikle 36 bölü 9'dan X'i kaç buluruz? 4 buluruz. E hocam X 4 ise benden X artı 7 isteniliyor. X yerine 4 yazdığım zaman 4 artı 7'den cevap ne çıkıyor? 11 çıkıyor. Bu da son sorumuzdu. Böylelikle burayı hallettik mi? Hallettik gençler. Yani dikdörtgen ve kareyi de yeni nesil sorularında çözmüş bulunuyoruz. Evet bence çok güzel gidiyor. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Her çeşit soruları burada görüyoruz. ÖSYM'nin taktiğini de veriyoruz. Her şeyi veriyoruz ve üçgenleri de tekrar etmiş oluyor olduk aslında bu zamana kadar. Şimdi ne var? Çember var. Çemberde de yine aynı şekilde hem üçgeni hem dörtgeni yine tekrar edeceğiz gençler. Çünkü tarzım zaten bu şekildeydi. E burada da tarzımı yine aynı şekilde yerine koyduk. Görüyorsunuz. Yani bizim tekrar kampımızda da tekrarın içinde de aslında bir tekrar var. Ve böylelikle tüm dörtgenler konusunu Çokgen ve dörtgenleri de halletmiş bulunuyoruz. Yarısından fazlası bitti. Çember kaldı. Katı cisim kaldı. Analitik kaldı. Az kaldı. 11. günü bitirdik. 19'a çok az kaldı. Yarın 12. günü halledeceğiz. Hadi bakalım. Yarın görüşmek dileğiyle. Yarın aynı konuda çemberde açı konusunda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.